Herkese merhaba. Videonun başlığını biraz insafsız yazmış olabilirim. Ama Dezen'in fragmanı yayınlandığından beri aklımda dolaşan ifade buydu. Asimov'un Vakıf serisiyle neredeyse alakasız gibi görünen, ve yani içi boş bir aksiyon macera bilim fantezi yani bilim kurgu değil de bilim fantezi gibi bir işle karşılaşacağımıza dair bir ön yargım vardı o fragman yüzünden. Ve ilk 3 bölümde bazen minik, bazen de oldukça büyük itiraz noktalarım oldu. O yüzden yine de bu ifadeyle Asimov'u mezarında ters döndürdüklerini söyleyerek bu videoyu yapmaya karar verdim. Gerçi ikinci bölümdeki raydan çıkış sanki üçüncü bölümde biraz daha olması gerektiği şekilde bürünmüş gibi göründüğünden dizi için hala umut besleyebiliyorum. Yani en azından umut beslemek istiyorum. Ama ters noktalar ve karamsarlığa düşmeme sebep olacak pek çok şey var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle diziyi yapanların ne kadar zor... Hatta bazı noktalarda imkansız bir işe kalkıştıklarını teslim etmek lazım. Asimov, vakfı yazarken bir roman yazma amacıyla oturmamış. Vakıf, aslında bir dergide yayınlanan hikayelerin birleşiminden oluştuğu için, tabii ki bir ana hikaye içinde gidiyor olsalar da, farklı farklı minik hikayelerden meydana gelen bir eser olduğu için, bunu filmleştirmek aşılması oldukça zor engebeler oluşturuyor. Mesela, her hikaye arasında bazen 100 bazen 200 sene Bazen daha fazla zaman geçtiğinden Hikayeyi beraber takip edebileceğimiz sabit karakterler yok Ve bu bir dizi için ölümcül bir engel Sürekli 2-3 bölümde bir bütün karakterleri değiştirerek dizi yapmak yani Masrafını geçtim Seyircinin diziye bağlanması için müthiş bir kumar demek Gerçi vakfın hikayesi muhteşem bir hikaye Ve bu yüzden de zaten 70 senedir en sevilen bilim kurgu serilerinden biri Ama dizi yapınca insan karakterlere bağlanıp onlarla diziye devam etmek istiyor. Ve tabii ki dizi sadece kitabı okuyanlar için değil, bütün izleyici kitlesi için yapıldığından böylesi bir kumar hiçbir stüdyonun 70 yıldır kalkışamadığı bir iş olmuş. Bunu atlatabilmenin bir iki akla gelen yolu var. Mesela bunlardan biri her hikayeyi olabildiğince uzatmak ve iki bölümde bitecek hikayelerden birini mesela 4-5 bölümü uzatmak. Gerçi bunun tehlikesi hikayenin yoğunluğunu azaltıp izleyiciyi sıkmak olabilir. Bu dizi illaki bu yolu tercih ediyor ve bunu bekliyorduk zaten. Bu metot kitabı okuyanlar için sıkıcı olmayabilir. Ama genel izleyici kitlesi buna nasıl tepki verecek bilmiyorum. İkinci bir yol ki bunu da seçmişler hikaye aralarına Asimov'un hiç yazmadığı başka hikayeleri eklemek. Bu çok tehlikeli çünkü siz hiç vakfın hikayesine dahil olmayan bir şeyler yazdığınız zaman birincisi bizim vakıf hikayesini izlememizi geciktiriyorsunuz. İkincisi sizin yazdığınız sıfırdan hikayenin ilginç olmaması durumunda izleyiciyi tamamen kaybetme riskini göze alıyorsunuz. Misal bu dizinin ikinci bölümü kitapta hiç olmayan Terminus'a yolculuk hikayesi ve üzgünüm ama ilginç değil. Asimov ilk bölümdeki hikayeyi sadece bir intro olarak yazmıştı. Terminus'a yolculuk başladığından sonra şak diye zaman atlayıp Terminus'taki ilk krizi anlatarak Vakfın hikayesine başlamıştı. Şimdi biz hem Asimov'un yazdığı introyu seyrettik Sonra Terminus'a nasıl yolculuk ettiklerine dair ikinci bir intro daha seyrettik. Ancak üçüncü bölümde hikayeye başlar gibi olduk ama hala başlamadık. Yani 70 senedir bu serinin sevilme sebebinin Harry Seldon'un geçmişten gelen gizli eli diye adlandırılan psiko tarihle gelecekteki krizlerin ve çözümlerinin nasıl hesaplandığı ve her defasında bunun son derece zeki bir şekilde yazılmış olmasıydı. Yoksa bize ne Galdornik'in aşk hayatından? 30 yani sayfalık bir karakterdi o. Ya da bize ne Terminus'taki vahşi yaşamın simülasyonunu anlatılmasından? Bize ne hiç yoktan uydurulmuş bir cinayet gizem hikayesinden? Yani nereden çıktı bu? Vakıf hikayesinin nasıl bir katkısı olabilir ki bunun? Ve bize ne İmparator Klyon ve klonlarından? Ki bunu da 3. yolda inceleyeceğim. Dizinin şu an rotten'deki izleyici notu %65'e düşmüş. Araya Asimov'un yazmadığı şeyler yazmak çok büyük bir risk. Asimov ayarında onun ilginçliğinde bir yazar değil zaten David Goyer. Sonraki bölümlerde bu yönteme devam edecekler mi bilmiyorum. Ama umarım etseler bile kendilerini biraz olsun frenleyebilsinler. Üçüncü bir yol, yani bu hiç aklıma gelmemişti. Hem daha yani hem de son derece aptalca bir yol. O da imparatorları klonlamak. Klonlamak Asimov'un kitabında yok. Yani kitaplar eski o yüzden yok deniyor ama klonlama konusunda Asimov bugün yaşasaydı da bunu bu şekilde yazmazdı, zannetmiyorum. Öncelikle bu klon hikayesini diziye koyma sebeplerinin aşikar olduğunu, yani Lee Pace'e e her bölümde oynatabilmek için bunu yaptıklarını görebiliriz. Goyer bu tercihi, imparatorluğun gelişmeye direnç göstermesi, gelişmemesi, hep aynı yerde duraklamasını temsilen seçtiğini söylemiş de yemiyoruz. Birincisi, sabit bir oyuncu olsun diye bunu seçtiği ya İkincisi, Madem imparatorluğun duraklama döneminde olduğunu göstermek istiyor, o zaman Asimov'un kitabında yazdığı gibi Trentour'u yani misal sürekli her yerde arıza çıkartan, teknolojisi sürekli aksayan bir yer olarak göstersin. Ama yo, dizide Trantur o kadar teknolojik bir harika ki sanki Seldo'nun imparatorluğun yıkılacağı öngörüsü boş bir lafmış gibi geliyor. Oysa toplu taşımanın aksadığını göster, alt katlardaki yozluk ve kokuşmuşluğu göster. Yok, yani sinematik değil bunlar. İzleyiciyi büyülemek için hiç bu yollara girilmemiş. Yani ama sonra işte imparatorluk duraklama döneminde çünkü bak hep kullanıyorlar. Yani <gülüyor> tamam evet, yedik bizde. de. Aptallıktan kastım da şu. Asimov'un vakfı yazmadan önce Roma İmparatorluğu'nun çöküş kitabını iki defa okuduğu ve ilhamını oradan aldığı gibi bir lafı var. Ve vakıf bir insan ve toplum hikayesi. Bütün krizler, bütün çözümler hep karakter bazlı ve insanlar arası. Yani demek istediğim olabildiğince şu an ve hatta geçmiş milletlerin yaşadıkları üstüne şekillendiğini söyleyebiliyoruz. Yani şimdi buna imparatorların kendilerini klonladıkları gibi bir bilim fantezi unsuru koyduğunuz zaman insanlığın geçmişinden ve bugününden birdenbire uzaklaşıyorsunuz. Yani imparatorlukların çöküşü taht kavgalarıyla, birbirini takip eden daha beceriksiz liderlerle, ki vakıf serisinin önemli bir noktasıdır bu. O yüzden ilerideki bölümlerde bu klonlamadan vazgeçilecek sanırım. Yani umarım. Ee, ya da becerikli imparator, kötü askeriye ya da becerikli askeriye ve kötü imparator son derece önemli bir noktadır bu vakıf hikayesinde. Yani bunlarla bezelidir. Kendisini kullanlayan imparator ve sıfır taht kavgası ve görünüşte hiçbir sorun olmayan imparatorluk teknolojisiyle yani pek de yıkılacak gibi görünmüyor bu imparatorluk. Ayrıca bu imparatorlar yani yüzlerce yıldır hiçbir kimseye aşık olmadılar, çocuk yapmadılar, tahtı çocuklarını devretmek istemediler. İnsana dair çok yabancı bir fikir bu kullanılama ve Asimov'un kitabının ruhuna da çok ters. Ama işte o kadar para verdik peyse bari bir sezon sürekli oynatalım demişler. Ya hoş görelim mi? Yani şimdilik. Bu ilk incelemeyi fazla uzatmak istemiyorum. Nasılsa daha çok konuşacağız üstüne. Ama ilk bölümdeki iki mini itirazım daha var. Onlardan bahsetmezsem de içimde kalacak. İlk bölüm kitabın da ilk bölümünün %80 aynısı. Ama o farklı %20 var ki olabilecek en yanlış şekilde farklı. Bu arada bir uyarlamanın farklı olması ile ilgili en ufak bir derdim yok. Hatta çoğu zaman senaryolaştırmak için zaten farklılaşmanın kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Kitaplar filmler gibi üç perdeli yapıya sahip değildir. Yazarların müthiş bir özgürlüğü vardır. Film ve dizi senaristleri ise belli sınırlar içinde hikayeyi yazmak zorunda kaldıkları için değişiklik yapmak zorundadırlar. Sorun, bu değişikliklerin güzel ve mantıklı olup olmadıkları, uyarladıkları serinin ruhuna uygun olup olmadığı. Hadi bu ikinciyi de çöpe atalım, isterse kitabın ruhuna uymasın, sorun değil, yeter ki güzel bir şey çıksın ortaya. Buradaki sorun, kitabı uymayan bu şeylerin diziyi güzelleştirmedikleri. Mesela... Seldo'nun mahkeme sahnesi, aslında bütün hikayenin üstüne kurulduğu psiko tarih dalının nasıl bir şey olduğunu hem o salondaki insanlara ve onların aracılığıyla izleyiciye anlatmanın müthiş bir yolu olabilirdi. Fakat dizi, Seldo'nu basit bir falcıya indirip geleceği tahmin eden bir kahin yerine koymanın ötesine geçmemeyi tercih etmiş. Yani yıllarca bu mahkeme sahnesini kafamda senaryolaştırırken Selden'ın yapabileceği muhtemel bir sıvumayı aklına canlandırmıştım. Kahinlikle suçlanması ve onun üstüne hayır ben gelecekten haber vermiyorum koşulları girip değişkenlerin nasıl hareket edeceğine dair matematiksel bir model öne sürüyorum demesini ve bunu da işte şöyle bir örnekle sunmasını hayal etmiştim. Bakın şu bir koyun sürüsü olsun ve bir miktar eğimli bir yokuşlar iniyor olsunlar. Yol ileride ikiye ayrılsın. Ve sol taraftan bir grup kurt Sürüye doğru saldırıya geçsin Şimdi koşullar Yokuş aşağı geliyor olmaları Yol dışındaki her şeyin kayalık olması Soldan kurtların geliyor olması Buna dair değişkenimizde koyun sürüsü Ve bu noktada Bu sürünün sağdaki yola sapacağını söylemek Kahinlik değil. Yalnız eğer şu koyunun ne yapacağını sorarsanız İşte bu modelleme Bu koyunun ne yapacağına dair Hiçbir fikir içermemektedir. Çünkü bu koyun Korkabilir, kafası karışabilir, geri koşmaya çalışabilir, etrafında daire çizebilir, hatta direkt kurtlara yem olabilir. Biz bu tek koyunun ne yapacağına dair hiçbir şey bilmiyoruz. Ama sürünün sağa koşacağını biliyoruz. İşte psikotarihte böyle bir şey. Büyük kitlelerin ne yapacağını modelleyebiliyoruz ama bireylerin ne yapacağına dair hiçbir şey söyleyemiyoruz. Al sana bütün hikayenin özünü. Ve gelecek sezonlardaki bazı hikaye noktalarını şimdiden anlaşılabilir kılmanın son derece basit anlaşılır yolu. Onun yerine işte Seldin geleceği tahmin edebiliyor ama bireylere geleceği tam diyemiyor gibisinden bir tanecik cümleyle geçiştirdiler. Ama Selden'ı da bilim adamı diye gösterebilmek için kafadan uydurdukları falan fortan laflar ettirip durdular. Yani i̇şte yok Abraksas denkleme yok bilmem ne içi boş uyduruk laflar. Ya bunlar yerine böyle bir şey anlatabilirlerdi Ve hayır izleyici de sıkılmazdı. İşin komik bir rastlantısı yine Jared Harris'in Chernobyl dizisinde yine bir mahkeme sahnesinde e, o nükleer kazanın nasıl olduğunu modelleyerek anlattığı bir 5 dakikalık bölüm vardı hatırlarsanız. O bölümde hangi izleyici sıkılmıştı ki? Bundan da sıkılmazdı. Ama bence sorun zaten diziyi yazanların Asimov'u çok da anlayabilmiş gibi durmamaları. Tamam bu konudaki yargımı şimdilik sonraki videolara saklıyorum. Yani belki fikrim değişir diye de biraz umuyorum. Son olarak Asimov'un son derece doğa dışı her mevhumu reddeden dünya görüşünün yerine bütün diziye sinmiş spiritüel havadan Harry Seldon'a bile tanrılar dedirtmiş olmalarından da bahsedecektim ama kritiği daha fazla da uzatmayalım. Bu kadar laf şimdilik geçsin. Sonuç olarak bazen rayında giden, bazen raydan çok çıkan, vakıf hikayesine hala başlamadıkları için genel izleyiciyi ne kadar kavrayabilecekleri muamma, zaten son derece zeki bir senaristin bile aşması çok zor bazı şeyleri ki ikinci kitapta birbirleriyle konuşmadan anlaşan insanlar ve Asimov'un kitap yazmanın avantajını kullanarak yani görsellik olmadığı için pek çok gizleyebildiği sürprizin dizi yazarken gizlemenin neredeyse imkansız olması Bunları çok zeki bir senaristin bile aşması zorken David Goyer gibi Taş çatlasın B sınıfı bir senaristin aşması için çok da umut besleyemeyeceğimiz ama yine de ensiyi karartmadan benim ve benim gibi vakıf okuyucularının rahatlıkla sonuna kadar izleyebilecekleri ama genel izleyici kitlesinin ne kadar seveceklerini çok merak ettiğim bir dizi olmuş. Hakkında daha çok konuşacağız ama bu seferlik bu kadar. Uzun zaman sonra tekrar bir inceleme videosu yaptım. Biraz tutukluk yaşadım. Ee, kusura bakmayın. Video hoşunuza gittiyse beğenilerinizi ve aboneliklerinizi lütfen esirgemeyin. Bütün yorumlara cevap yazıyorum. İsterseniz Twitter hesabımı da takip edebilirsiniz. Cömert gününüzdeyseniz Patreon hesabımı da beklerim. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.